Selam Koç burcu, Boğa burcu arkadaşlarım, nasılsınız? Ben Şengül. İnşallah iyisinizdir sevgili arkadaşlarım. Sizler için 15 Ekim'den 30 Ekim'e kadar ex partner tarot açılımı yapacağım sevgili Koç burcu ve Boğa burcu arkadaşlarım. İkili ikili çekeceğim canlar. Ne yapayım? Şimdi tekli tekli de olmuyor. Yüklemesi de zor oluyor. Oluyor da oluyor. İkili ikili yapacağım sizler için ex partner tarot açılımı. Eski eş, eski sevgili Eski kız arkadaş, erkek arkadaş artık öğrenmişsinizdir değil mi canlar? Ex partner tarot açılımı korkularımız mı var? Aman Allah'ım hadi bakalım. Sevgili koç Burcu arkadaşımdan başlayacağım. Bo Burcu arkadaşımdan çıkacağım. 15 Ekim, 30 Ekim arası bakayım sizin küslerde barış var mı, dönüş var mı? Yoksa da kalplerinden geçen de düşüncelerine size karşı derken bir anda atı verdi böyle bir kutlama bir teselli arıyor bu insanlar yoksa arkadaşlar siz mi arıyorsunuz teselliyi Hı? hiç belli olmaz tam bu kafadan attı ben de kafadan yorum yapıyorum canlar sevgili Koç Burcu arkadaşlarımız için şöyle başlıyorum 15 Ekim 30 Ekim arası bakayım küslerde barış var mı gidenlerde dönüş var mı ya da yoksa da arkadaşlar kusura bakmayın farkında olmadan şöyle vuruyorum baya bir ses yapıyor farkındayım ama affınıza sığınıyorum bir arada veriyorum elime sesi kesiyorum şimdi koç burcu arkadaşlarımızdan başlıyorum bakalım sizin eksler küsler ne düşünüyor eski eş eski sevgili eski gidenler hayatınızdan giden eski partnerleriniz farkında olmadan vuruyorum canlar affınıza sığınıyorum ona göre biraz kulağınızı Rahatsız edici gelebilir inanın bana da aynı geliyor ama farkında değilim hani şöyle düzelteyim küt küt vuruyorum evet sevgili Koç Burcu arkadaşım güzel insan karşı partner sizin eski eş eski sevgili şimdi ben bu kartı iki boyutlu söyleyeceğim sizlere bakın görüyorsunuz burada pek sevimli bir durum görülmüyor değil mi canlar görülmüyor şimdi bazı Koç Burcu arkadaşlarımın ex partnerleri sizlere karşı serin rüzgarlar estirebilir bakın elinde kılıcı görüyorsunuz kartımız serin rüzgar estirme kartıdır bir yerde de keşke aramız düzelse de şöyle hayatıma bir canlılık gelse diyebilir bazı koç burcu arkadaşlarımın partnerleri şimdi iki boyutlu söyledim bu bir siz ise artık sorunlardan eks partnerlerinizle olan sıkıntılardan dolayı bakın önünüzü göremez hale gelmişsiniz ya da tüm suçları hataları artık aranızdaki sıkıntı her neyse sevgili koç burcu arkadaşım tamamen size yüklemişler. Hatalı koç burcu, hatalı koç burcu, suçlu koç burcu o öyle olmasaydı ben böyle olmazdım gibilerden örneğin her şey sizin üstünüze yüklenmiş ve sizde önünüzü şu an göremiyorsunuz. 15 Ekim 30 Ekim arası açılımıdır sevgili arkadaşlarım. Yakın gelecekteyse, bakın bazı şeylerden dolayı her iki tarafta sadece siz değil, sadece karşı taraf değil. Ben burada ortak nokta görüyorum sevgili Koç Burcu arkadaşım. Karşı tarafta serin rüzgarlar esdiriyor. Siz zaten dertler üstünüze yıkılmış, altında gitti gidiyorsunuz. Bundan dolayı da sıkıntılardan yakın gelecekte kaçmak isteyeceksiniz. Her iki tarafta. Çünkü bakın bu kısım sizin karşı partner. Bu kısım ise sizsiniz. Siz hem kaçıyorsunuz, sıkıntılardan çıkamıyorsunuz ki içinden içinden çıkılır gibi değil. Dikkatlisiniz. Kaçıyorsunuz. Kaçtığınız yer her neresiyse kaçıyorsunuz derken illaki kaçmak değil bu. İçsel yolculuk, arkanızı dönmek, uzaklaşmak ruhen, bedenen. Illaki herkes gidecek diye bir şey yok. Yanlış da anlamayın canlar. Daha sonrasında kendinizi işinize, gücünüze vereceksiniz dikkatli olacaksınız bazı kişilere karşı ya aranızı bozan kişilere karşı ya da karşı partnere karşı çünkü karşı partner de olabildiğince size karşı serin rüzgarlar estiriyor canlar bu bir ikincisi bu raddeye gelindiğinde siz dikkatli hareket ederken karşı partner ise bakın geriye bakış yapıyor biz artık geriye dönemeyiz savaştan arınmış tahriplerden sıyrılmış bir vaziyette Öyle bir geriye bir bakış yapma durumu var. Bu noktaya gelindiğinde ise Siz busunuz. Bakın karşı taraf biraz daha böyle verimli olmaya çalışacak sizden yana. Tam yine ortak nokta çıktı. Siz şu anda sevgili Koç Burcu arkadaşım Karşı partneriniz her kim ise Aynı rayda gidiyorsunuz. Duygularınız da aynı. Nefret de aynı. Aynı da aynı. Soğukluk da aynı. Sıcaklık da aynı. Bakın. Ortak noktaya gelindiğinde tam buraya birbirinize karşı bir miktar karşı partner geriye bakış yaptıktan sonra size karşı hafiften bir miktar verimli düşünmeye başlayacak. Bakın onun kısmını görün zeytinler ya da meyve vermiş diyelim sizinki ise baya bir kısırlaşmış ama nasıl uzamış da gitmiş dal. Gidiyor alabildiğince gidiyor şimdi bakalım daha açacağım sevgili koç burcu arkadaşlarım sizin bu vaziyetiniz daha sonra canlılığa sürprize gidebilir bakın aşk kokları var ama karıştırmam da bitmedi bu arada sevgili koç burcu arkadaşım bakalım ne olacak buyurun gördünüz mü ben her zaman söylüyorum canlar kaçmıyor ya tarottan kaçmıyor Demiştim değil mi bakın onun kısmında zeytinler veya sizin için meyve olsun fark etmez. Bakın verimli sizler verimsiz bir bakış veya iç dünyanızda olumsuz düşünceler vesaire gibi şu vaziyetin üstüne karşı partner sizin eski eş eski sevgili her kim ise ortak noktada anlaşmak isteyecek. Yani size karşı verimli düşünmeye başlayacak. Siz ne yapıyorsunuz? parmağım takıldı size geldi eh, canıma minnet işleri ne diyeyim ben şimdi oldu tamam ebedi aşka ebedi doyuma varım diyeceksiniz sevgili koç burcu arkadaşım güzel insan hadi bakayım daha fazla açmayacağım bozulmasın ardından da sıkıntılar her neyse bandajlardan sıyrılıp dünya kadar mutluluğa doğru gideceksiniz ortak noktada anlaşarak çok güzel çıktı baştan kötü çıktı ama sonu güzel bitti Evet, ne diyor meleğim Işık işçisi diyor sevgili koç burcu arkadaşıma ışık işçisisiniz sizler işçisiniz canlar sen bir ışık işçisisin dokunduğun herkese ışık vermek ışığı dünyaya getirmek için buradasın bunu yap diyor içini karartma daha sonra güzellikler gelecek yeter ki pozitif ol diyor sevgili koç burcu arkadaşıma çok güzel çıktı sona doğru harika çıktı zaten belliydi canlar baştan aynı rayda gidiyorsunuz demiştim aynı hiç farkı yok bir yerde de birleştiniz bakın kaçmaz tarotumuzdan kaçmaz sevgili koç burcu arkadaşlarım ebedi duyumla aşkla ortak noktada anlaşarak olayı tamamladılar şimdi bu arkadaşlarımıza bakacağız 15 Ekim bazen Eylül diyebiliyorum canlar kusuruma bakmayın kolay değil birbirinden diğerine geçiyorum kafam veriyor. 15 Ekim 30 Ekim arasıdır bu açılımım evet şimdi sevgili boğa arkadaşlarım için eks partnerler yenileniyor sizin eks partner evet sevgili boğa arkadaşım geçmişe dair olumsuzlukları bitirmiş ya da bitirmek üzere sevgili Hmm. ki bir şeyler çıkacak Sevgili Boğa arkadaşım 15 Ekim 30 Ekim arası eks Partner Tarot açılımın Karşı partner siz Karşı partner yenileniyor Ya da yenilenmek üzere Ya da tamamen yenilendi bu insan Tamam onu anladık Geçmişi öldürmüş gördüğünüz gibi Çiğniyor yeni bir ben yaratmış Bu insan ya dış dünyasında Ya iç dünyasında Ya da yeni bir tarz yarattı Bir şeyler yenilenmiş siz ise bakın artık sıkıntıları nasıl diyeyim tamam aşmışsınız birçoğunu açmışsınız aşmışsınız da bir şeyler hala aşılmamış yatağın altında öyle diyelim sizler için sevgili bu arkadaşım bazı şeyleri olabildiğince askıya almak durumunda kalmışsınız ya da karşı partnerin bu halinin farkına vardınız yakın gelecekte ise karşı partner çünkü siz bir şeyleri askıya almışsınız bakın karşı partner bir şeyleri hedef alacak. Bir hedef belirleyecek. Çünkü etki altında. Kimin etkisi altında? Elbette ki şu an için benim gördüğüm sizin etkiniz altında. Ne kadar geçmişi bitirse de ya da geçmişte belki de kendisi olumsuz davranıyordu bu insan. Onu bitirdi. Haksız benim dedi. Hatalı olan benim dedi belki de bu insan da. Geçmişin kabuğunu attı. Yine bir yılanın kabuk atması gibi ya da deri atması gibi bir şeyleri attı bu hedef belirledi bakın size ulaşmak için çünkü etki altında değil mi canlar etki var karşı tarafın bu vaziyeti vermiş olduğu hedef veya almış olduğu hedef yol her neyse bakın sizin ister istemez yanlış anlamayın sevgili boğacıklarım küçük çaplı yalan küçük çaplı bir illegal yapmanıza sebebiyet verecektir nedir bu sen misin bunu böyle yapan, hem geçmişi bitiriyorsun, hem burada hedef belirliyorsun, zafere gitmeye çalışıyorsun, hem bir yerde başladığın işi tamamlamıyorsun, bir öylesin, bir böylesin, sen misin bunu böyle yapan, tabiri caizse bakın yanlış anlamayın. Çünkü bu kartımız hem etki altında kalmaktan söz eder, hem de çok da sağlam bir kart değildir. Başladığı işi tamamlayamamaktır. Şimdi siz de bunun farkındasınız sevgili bu arkadaşım değil mi farkındasınız sen misin bunu böyle yapan diyerek küçük çaplı bir yalan bir illegal durumunuz söz konusu görünüyor bakın burada kartımız çıktı resmen. Buraya gelindiğinde ise burada bakın geçmişe birileri örtü çekiyor kim çekiyor partneriniz mi siz mi bakalım mı canlar hadi bakalım. Ya karşı partner sizin illegalinizden sıkılaraktan geçmişe örtü çekiyor, ya da siz tamamen karşı partneri ya kendinize çekip işi bitiriyorsunuz, ya da tamamen silip atıyorsunuz. Bakacağız şimdi. Hmm. Aslında burada çok çok da böyle geçmişe örtü çekilme diye bir durum yok. Sadece orta derecede kalınmış burada. Karşı partner sıkılıyor. Savaş veriyor, geçmişi bitiriyor, hedef belirliyor. Buraya geliyor etkiniz altında. Ver mücadele, gel mücadele, git mücadele derken bu budur. Zaten insan ruh hali budur. Bazı insanların daha çok ruh hali budur sevgili bu arkadaşım. Sıkılıyor, bazı şeylerden sıkılıyor. Keyif almamaya başlıyor. Keyif almamaya başlayınca bakın burada ne yapıyor geçmişe örtü çekmek istiyor karşı tarafa aittir aşıklar kartı siz ise onun o hallerinden dolayı zaten burada da bir küçük çaplı bir şeyler yapıyorsunuz ya ister istemez yoğun duygular hissedip kızgınlık duyacaksınız karşı partnere sevgili bu arkadaşım güzel insan daha açayım mı bu kadar yeterlidir değil mi? kaderi değiştirmek isteyeceksiniz çünkü bakın sevgili boğa arkadaşım en son ben size açtım önce karşı partnere ardından size size açtıktan sonra geldiği için bu sizin için geçerlidir yani ya karşı partneri siz tekrar kendinize çekmeye çalışacaksınız ya da tamamen bitirmek isteyeceksiniz kaderi değiştirmek istemek demektir bir şeyleri değiştirmek isteyeceksiniz sevgili boğa arkadaşım karşı taraf sıkılmış ama siz tamamen bıkmışsınız bakın durum ortada burada da belli hadi bakalım bunu yaptığın takdirde diyor meleğim başardın demektir diyor sevgili boğa arkadaşıma kaderi değiştirmeyi başarırsan tamam tamamen başardın demektir diyor artık zirvedesin her şey geride kaldı hak ettiğin pırıl pırıl zirvenin mutluluğun tadını çıkartacaksın sen şu kaderi değiştirirsen diyor